bugün 29 Haziran 2021 salı Mars günündeyiz balık burcundaki ay güne değişken ve duygusal enerjiler veriyor sabah saatlerinde balık burcundaki ay yengeç burcundaki güneşte üçgen açı yapacak güne dengeli ve huzurlu enerjilerle başlayabilir çevremize daha kolay uyum sağlayabiliriz karşı cinse ilişkilerimiz de dengeli ve destekleyici olabilir İlham ve sezgilerimiz de güçleneceği için tefekkürle iç sesimizi dinlemeye özen gösterelim Çevremizdeki kişilerin duygu ve düşüncelerini hissedebilir empati yapabiliriz. İhtiyaç sahipleriyle ilgilenmek, yardım faaliyetlerinde bulunmak için de uygun bir gündeyiz. Akşam saatlerinde ay ile boğa burcundaki Uranüs arasındaki olumlu açı, yaratıcı ve özgün fikirlerimizi güçlendirerek bunları çevremizle paylaşma konusunda cesaretimizi de arttırabilir. Yeni kavramlara daha kolay uyum sağlayabilir, kendi bireyselliğimizi ortaya koyabiliriz. Gece saatlerinde gelecekle ilgili ideallerimize odaklanabilir, hızlı ve orijinal fikirler üretebiliriz. Siz de şimdi kanalımıza abone olun, yorumlar bölümüne sorularınızı yazın, sürprizlerimizden haberdar olun.